Evet arkadaşlar aldatan kadın nasıl davranır? Eşiniz yeni bir cep telefonu hatta almış bundan size bahsetmiyor bile olabilir. Eşinize size karşı dürüst olup olmadığını sorun. Eğer sizi sürekli suçlayıcı ifadeler kullanıyorsa gözlerinizi dört açın. Önceleri gittiğiniz her yeri sorup arkadaşlarınızla tek başınıza görüşmeye, tek başınıza seyahat etmenize, geç gelmenize kızıp bunu sorun ettiği halde artık ses çıkartmıyorsa... Birdenbire sizin arkadaşlarınızla toplantılarınızı destekler bir duruma gelmişse ve sizi bekar gibi yaşadığını sade hisset çıkartmıyorsa sevinmeyin, endişelenin. Evde iki yabancı bir hale bulunduğunuz ya da ev arkadaşı gibi oluverdiniz. Eskiden eşinizle belki her şeyi paylaşıyordunuz fakat birdenbire karınızın sizden olarak uzaklaştığını hissediyorsunuz. Özel konular konuşmak için ne zaman harekete geçseniz konuşmayı reddediyor. Bu eşinizin kendisini sizden hem duygusal hem de zihinsel olarak zaten uzaklaştırmış olabileceği anlamına gelir. Eşiniz aniden size karşı çok soğuk biri olup çıkmıştır ve sizinle beraber bir şeyler yapmak içinden hiç gelmemektedir. Birdenbire içine kapanıp suskunlaştığını gözlem gözlemliyorsunuz. Eşiniz artık sizinle günlük hayata dair hiçbir şey paylaşmıyor. Kendini size karşı suçlu hissettiği için sizinle diyorlaya girmekten çekiniyor olabilir. Böyle bir durumda elbette hemen paranoyaya kapılmayın ya da şüpheye düşmeyin. Eşinize bir problem olup olmadığını sorun ve son zamanlarda biraz farklı davrandığını söyleyin. Öncelikle anlamaya çalışın. Partileriniz birdenbire dış görünüşüyle çok fazla ilgilenmeye başlar. Artık nasıl giyindiğine daha çok ilgilidir. Sizin çok umursamadığınız bir giyim tarzını daha çok tercih eder. Önceden çok fazla uğramadığı kuaföre hatta fitness salonuna sık sık gitmeye başlar. Her zamankinden değişik saç modelleri deneyebilir, farklı bir görünüme sahip olmaya çalışır. Eşiniz siz işten geldiğinizi artık sizi kapıda karşılamak için hiçbir heyecan duymuyorsa, o zaman bir problem var demektir. Ya da eşiniz durduk yerde dışarı çıkması gerektiğini söylüyor ve bunun için çeşitli bahaneler ileri sürüyorsa, bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Eğer eşiniz dışarı çıkması gerektiğini söylediğinde tek başına çıkmakta ısrar ediyorsa, o zaman konuyu biraz deşin. Bunu yaparken çok da ileri gitmeyin. Sadece siz de ona Eşlik edeceğinizi söylediğinizde daha da rahatsız oluyor mu bunu anlamaya çalışın. Önceden eşiniz ve onun arkadaş çevresiyle birlikte dışarı çıkmak istediğinizde eşiniz bu duruma sinirlendiği halde şimdi ne yaparsanız yapın eşiniz kızmıyor her şeye tamam diyor. Eskiden her hareketinizin önceden planlanmış olması gerekirdi ama şimdi önceden aranızda gerileme sebep olan küçük şeyler onu kızdırmıyor. Bu iyi bir şey olabilir ama eşinizin neden artık sizi umursamadığını da merak etmelisiniz. Önceden eşiniz eve hiç geç gelmez ama son zamanlarda bu durum sık sık olmaya başladı. Eşinizin yaptığı açıklama, ofiste çok fazla iş olduğu ve işini bitirmek için daha geç çıkmak zorunda olduğu ya da mesela eşiniz bir mağazaya gitmek için evden çıkıyor ama saatler sonra eve dönüyor gibi. Bütün maddeler aldatma olduğu anlamına gelmeyebilir ama gelebilir de. Kocası tarafından ihmal edilen her ne yaparsa yapsın fark edilmeyen ve bunu dile getirdiği halde hala mutsuzluğu devam eden kadından Anlaşılma ve değer görme ihtiyaçlarını bir arkadaş, dost ile de gidermeye başlayabilir. Bu da duygusal bir yakınlık oluşturabilir zamanla. Sizin hep konuşmaya çalışıp size bir şeyleri kabul ettirmeye çalışırken artık bundan vazgeçmişse ve sürekli işlerindeki birinin mesela ne kadar anlayışlı, ne kadar iyi olduğundan bahsetmeye başladıysa bu anlaşılma ihtiyacını başkasıyla karşılıyor demektir. Bu da diğer bir kişi duygusal anlamda yakın hissettiği anlamına gelebilir. Elbette ki eşinizin sizinle duygusal paylaşımına imkan tanımalısınız yoksa ilişkide daha büyük çatlaklar da olur. Kadın yavaş yavaş giydiği kıyafet stilinde oynamalar yapmaya başlaması özellikle renk seçimindeki değişiklikler bir göstergedir. Bunun yanında yeni kıyafet alma sıklığı 60 ve daha çok markalı ürünlere yönelmişse bu da ayrı bir ipucudur. Değişikliğin nedeni yasak ilişki yaşadığı kişinin zevklerinin farklı olmasıdır ve konuşma aralarında beyan etmesinden kaynaklanmaktadır. Daha önceden yıllardır kullandığı parfümün değiştirmesi çok büyük bir delildir. Ayrıca makyaj malzemelerinin sayısı ve kalitesinin artması da ayrı bir göstergedir. Kuaföre gitme sıklığında iki kat artış olmuşsa vay anam vay hemen tariheye başlamanız oldukça önemli. Telefon konuşmalarında ciddi bir artış olmuş ve kullandığı görüşme paketini büyütmüşse siz aradığınızda sık sık telefonu meşgulse ve siz aradığınızı görüp geri dönmüyorsa sorun ciddi boyuttadır. Mesajlarına ya da arama kayıtlarına bakmayı silecektir. Bunu kesinlikle atlamazlar ama meşgul olarak yakalanın saati not olan ve daha sonra çaktırmadan telefonunu o saatte gelen ya da giden araba var mı bakın yoksa silmiştir veya aldatıyordur. Ayrıca telefonu sessiz moduna çokça kullanmaya başlayıp siz neden size sorduğunuzu otobüs toplantı vesaire de almıştım unutmuşum diyorsa hemen geçmişte de böyle miydi bir düşünün. Çok yakın arkadaşlarıyla görüşmeler en azından size bu şekilde lanse ettiği sayı 60 yaşı düşünmeniz lazım. Yakın arkadaş durumu bildiğinden arayıp sorarsanız bile daha önceden tembihli oldular. evet beraberlik diyecektir. Kısaca aramanız bir şey ifade etmez. Çeşitli nedenlerle rutin dışarı çıkma zamanları dışında sokakta oluyorsa ya da bu süre uzuyorsa ayrıca haftanın belli günleri eskisinden farklı olarak düzenli dışarı çıkıyorsa sorun var demektir. Yıllardır aynı adam olmanıza rağmen çok fazla eleştiri alıp başka kişilerle karşılaştırma, yap yapılıyorsanız, karşılaştırma yapıyorsanız... Ee. Karşınızdaki sizi yeterli görmüyordu ve dikkate değer bulmuyordur. Sizi başkalarıyla karşılaştırıyorsa. Beraber yalnız bir yere gitmek istediğinizden sizi düzenli reddediyorsa ve bundan kaçıyorsa onun gözünde artık başka bir önemli biri olma durumu çok büyük ihtimalle vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatı daha ilginç kılan 30 garip bilgi arkadaşlar. Her videomuzun sonunda böyle